Kanka, benim bilgisayarım işlemesi iyi ya, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> İlla 40 saniye bana ya. Aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Oyunum dondu 1 saniye. Bunu koymalı değil mi? Oyunum dondu benim. Amına koyayım. çıkıyor. aç bir Lan oyunun lan oyun. Oldu? oyun aynen aynen neler yapıyor pisler. Burada. Çarım geliyor. Başmalamayın bak. İlla şu duçeniz bana ya. Saç. Mustafa. <gülüyor> Ali Osman.